Astrokozmo'dan herkese merhaba. Astrolojideki burçlar serimizin ikinci bölümü olan bu videoda terazi burcundan balık burcuna kadar olan son altı burcu inceleyeceğiz. Serinin birinci bölümü için bu videonun açıklama kısmına veya videonun sağ üst köşesine eklediğimiz karttan ulaşabilirsiniz. Evet şimdi kaldığımız yerden terazi burcu ve özellikleri ile devam edelim. Terazi burcunun temel özellikleri denge, uyum ilişkiler ve karşılıkları uzlaştırmaktır. Ve bu kişilerin duygu ve düşüncelerini, isteklerini dengeli bir şekilde ifade etmeleri gerekmektedir. Yaşama yaklaşımları her şeyin iki yönüyle birlikte olacağı için bir karar vermeleri gerektiğinde karşıtlıklar yaşayabilir. Bu karşıtlıkları ölçmek, tartmak ve bir karara varmak teraziler için çok zor olacaktır. Herkes için her şey olmak isteyebilir. Çünkü sevilmek arzuları çok yoğundur. İç seslerini dinlemek yerine herkesten onay bekleyebilirler. Hayır demek bu kişiler için çok zordur. Sonra da neden hayır demedim diye pişman olurlar. Ve beğenilme arzuları yüzünden kendi doğrularını yok sayabilirler. Terazilerin öğrenmeleri gereken en önemli şey uyum için kendi isteklerinden ve düşüncelerinden vazgeçmemeleridir. Bu şekilde ancak ilişkilerini bir dengede yürütebilirler. Akreplerin temel konusu dönüşümdür ve kendi karanlık yönlerini değiştirebilecek güçtedirler. Fakat bu kişiler kendilerini tanımak yerine başkalarını değiştirmek üzerine bu enerjilerini harcarlar. Akreplerin insanları kendi haline bırakmalarını öğrenmeleri gerekir. Aksi takdirde kendilerini tanıyıp dönüşemez ve hayattaki tatminsizlikleri artar. Bu kişiler yoğun tutkulu, azimli, dayanıklı ve korkusuzdurlar. Bunun için bu yolda bırakmaları gereken şey insanları değiştirmektir. Bunun yerine kendilerini tanıyarak açık seçip korkusuz bir şekilde kendilerini ifade etmektir. Fakat bunu öğrenmek sabit enerjide oldukları için zaman alacaktır. Yaylar başka ufuklara açılır, deneyimlerle uzmanlaşır ve daha sonra kendi hayat felsefelerini oluştururlar. Kitaplardan okuduğu hayat felsefeleri yerine bizzat kendileri gitmeli, öğrenmeli ve deneyimlemelidirler. Bu yüzden özgür ve bağımsız olmak bu kişiler için çok önemlidir. Hem kendi hem de başkaları için en doğru bilgiyi bildikleri inancındadırlar. Ve bu inanç onları haklı olduklarına inandırır, fanatizme ve kurallar koymaya götürebilir. Ve yayların geliştirmesi gereken en önemli özellikleri hoşgörülü olmaktır. Çünkü doğruya giden yollar herkes için farklı olabilir. Çok bildiklerini zannetmek, gelecek için iyimser olmak, her şeyi geleceğe bırakmak yani ertelemek, şimdi olup biteni kaçırmalarına neden olur. Hiçbir şekilde kısa yoldan yargıya varmamayı ve diretmemeyi öğrendiklerinde hayatı kendileri için daha zevkli hale getirebilirler. Oğlak Burcu'nun temel konusu kendisine hedefler belirleyip, bu hedeflere adım adım ilerlemek ve kendi doğasını toplumsal kimliğiyle birleştirmektir. Oğlaklar uygulamacı, temkinli, azimli ve sorumluluk sahibi kişilerdir. İsteklerine ulaşmak için azimle çalışma kapasiteleri vardır. İyi organize olabilen, planlı, programlı, pratik ve hırslı kişilerdir. Bu kişilerin kendi hayatlarının otoritesi olmayı başarmaları gerekmektedir. Çünkü bunu gerçekleştiremedikleri zaman, Başkalarının hayatlarını kontrol etmeye, onların hayatlarında otorite olmaya başlarlar. Sürekli mükemmel davranmaya çalışırlar. Bu şekilde davranmanın kendilerine yük olduğunun farkına bile varmazlar. Çünkü sorumluluk duyguları çok gelişmiş kişilerdir. Aslında oğlak insanların bir tarafı oldukça duygusaldır fakat kendilerini koruma içgüdüsüyle, Karşı tarafa kas katı ve duygusuz biri gibi davranabilirler. Oğlakların karamsarlığı, bu kadar tedbirli olmayı ve korku dolu duyguları bırakmaları gerekmektedir. Ayrıca her zaman doğruyu yapma takıntısı geliştirmemeleri gerekir. Kova burcu değişim ve yenilikle alakalıdır ve bu değişim öncelikle kişilerin kendisiyle başlar ve daha sonra kişilerin başkalarıyla olan etkileşimi ve gruplaşması sonucunda toplumun ve kitlelerin değişimi şeklinde olur. Eğer kovalar önce kendilerini tanımaz ve farkındalıklarını ortaya koymazlarsa kendilerini ve dolayısıyla içinde bulundukları toplumu değiştirebilecek farkındalık, dayanıklılık ve çabadan yoksun kalırlar. Kovalar daha önce hiç düşünülmemiş şeyleri akıl etme, yeni olanı öğretilmeyen yollarla düşünebilme ve eski bir oluşuma yeni bir yöntemle bakabilme becerisine sahip kişilerdir. Diğer taraftan bunları yayabilecek iletişim ve uygulayabilecek sabit niteliklere sahiptirler. Kovaların dikkat etmesi gereken şey düşündükleri şeyleri uygulamaktır. Çünkü uygulamazlarsa her şeyin nasıl olması gerektiğini söyleyen kişiler olurlar. Son olarak balık burcuna baktığımızda bu kişilerin evrenle bütünleşme peşinde olduğunu görmekteyiz. Sevgiyi, şefkati ve merhameti temsil ederler. Bu kişilerin hedefi kendilerini aşmaktır. Yani kişisel ego ve onun getirdiği sınırları aşmak demektir. Balık, kolektif bilinç dışı ile alakalı bir burçtur. Herhangi bir kaos veya belirsizlikte rasyonel aklın hiçbir işe yaramadığı, hiçbir kişisel bilincin kavrayamayacağı bir alanda, sezgisel ve el yordamıyla yolunu bulabilecek şekilde özelliklerle donatılmıştır. Balıklar yapması gerekenleri yapmaktan ve burnunun ucundaki gerçeklerle uğraşmaktan kaçındığında televizyona, bilgisayara, hayal dünyasına, uykuya ve alkole bağımlılık geliştirebilirler. Bir sorunla karşılaştıklarında ve bir noktada tıkandıklarında ise bunun üstüne gidip çözmek yerine konuyu öylece bırakıp kendi kendine düzelmesini umarak kaçabilirler. Yani her şeyi Allah'a bırakmak gibi bir yaklaşımları vardır. Genelde nazik, özverili ve düşünceli insanlardır. Çok duyarlı oldukları için kolaylıkla etki altında kalırlar ve bazen kurban psikolojisine düşebilirler. Dikkat etmeleri gereken şey başkalarına karşı duyarlı ve özverili davranmayı alışkanlık haline getirip kendi isteklerini ikinci plana atmamaktır. Yani arzularına göre hareket edebilmelidirler. Eğer gerekli sınırları çizerek hareket ederlerse işte o zaman mükemmel bir kurtarıcı olurlar. Evet burçlarla ilgili ikinci bölümün sonuna geldik. Burada anlatılan bilgiler burçların genel özellikleridir. Tek başına karakter analizi için yeterli olmayacaktır. Haritalarınızdaki burçların yerleştiği gezegenler, ev girişleri ve haritanın diğer detaylarıyla birlikte bakıldığında bir anlam kazanacaktır. Önceki konular ve ilerleyen konularla ilgili videoları kaçırmamak için abone olup bildirim dilini açabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere, sevgiyle kalın.